Sayın seyirciler Türkiye silah ve terörle mücadele alanındaki deneyimini dost ülkelerle de paylaşıyor. Somalili 330 asker Isparta'da Türk komandoları tarafından eğitiliyor. TRT Haber ekibi Isparta Dağ Komando Okulu'nda verilen zorlu eğitimi yerinde görüntüledi. Muhabir Emre Yüncü ve kameraman Ümit Kumcuoğlu'nun özel haberi geliyor ekranlarınıza. Terör bölgesine sızma. Soh, soh. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama. Müskün mahallede sıcak çatışma ve pusu. Gel, gel, gel. Burası gel, gel. Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim gel, gel. Merkezi Komutanlığı. Gel, gel. Komandolar en zorlu koşullarda her türlü duruma karşı hazırlıklı olmaları için eğitiliyor. Bu kez eğitim alanında Somali ordusundan 330 asker var. Karada! Havada! En zor parkurları aşılmaz denen engelleri bir bir geçiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği mavi bereli komandoların eğittiği Somalili askerler yürgeniz en ağır fiziksel yürgeniz eğitimlerle yürgeniz sınırları yürgeniz sonuna kadar zorluyor. Yuvayaptık gökleri. Yuvayaptık gökleri. Başındırayları. Başındırayları. Somali askerleri Güney sabah ile başlıyor. Yüce Engil Yüce Engil Yüce Engil Yüce. Ardından spor sıra yapıyorlar. Sonra sıra zor eğitime geliyor çok maksatlı kule eğitimi Somalili askerlerin en zorlandığı parkurlardan. Karşıya bakıyorsun, düşmanı Burada korkularını yeniyorlar, dengede kalmayı öğreniyorlar. Ya, eskiden asker eğitim veriyorduk ama yani bu kadar seviye hiç eğitim almadık. Bir de e, bize yani çok iyi şeyler kazandıran eğitimlerde. Yani tavur birlikte savaşmak. Terör bölgesine sızma eğitimleri de oldukça zorlu geçiyor. Askerler metrelerce yerde sürünüyor, çamurlu su engelini aşıyorlar. Eğitim sırasında Türk komandoları Somalili askerlerin her hareketini yakından takip ediyor. Somalili askerlere meskun mahallelerde muharebe eğitimleri de veriliyor. Herhangi bir toplumsal olay ya da terör durumunda neler yapmaları gerektiği Türk komandoları tarafından tüm taktik ve teknik yönleriyle anlatılıyor. Meskun Mahal'de terör bölgesine girme ve teröriste etkisiz hale getirme eylemleri birebir canlandırılıyor. Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği Isparta'da Türk komandoları Somalili askerleri sadece fiziksel olarak eğitmiyor. Aynı zamanda mayın ve el yapımı patlayıcı ile mücadele eğitimleri de veriliyor. 330 Somali askeri Isparta'da Türk komandolarından 4 ay süreyle eğitim alacak. الله سبحانه وتعالى كبر <تصفيق>